İkinci gündeyiz arkadaşlar. Good, morning. Good morning. <gülüyor> Delerle birlikte şu an herkes uyuyor. Sabah yürüyüşüne evet. çıktı. Saat 10'da kahvaltı ediler. Daha. Saat kaç şu an? Saat 9, 1 saatimiz, saatimiz var. Biz dedik otelde geçireceğimize çıkalım. Bir yürüyüş yapalım. Ski çelalada deriz. Uyuduk acaba kaç saat uyudun? Yok ya ben uyudum yine. Aa yok sesini. Daha mı sesini. <gülüyor> Daha duymadım. Ama <gülüyor> temiz. Ay. Oksijenden iyi uyudum ben temiz vallahi. Temiz yani alarm. Gerçekten duydum. Burada şeyi hissettim. Bayağı denizin o sesini hissediyorsun. Rüzgarın sesini hissediyorsun. Her şey ya. Çok kadar sessiz ki. Keşke her yer böyle olsa. Şu an e, bir otelde uyuyan arkadaşlarımıza ses. <gülüyor> Kusura bakmayın ya, uyuma siz seçtiniz. Gerçekten öyle yapacak bir şey yok, uyumayı falan seçtik. Kusura bakmayın. böyle deniz olur. Böyle geleceksiniz. Ayrı bir dünyada tartışıyorlar orada. <gülüyor> ben de akvaryum akvaryum ya falan şey sadece denizli şey öyle. Orada kurabiye yiyorlar ya inanamıyorum size dayanamadılar bir dedelerin aldıkları kurabiyeleri yiyorlar. Dün akşam odada bir sinek vardı yani öldürmeye çok çalıştım bir 15 dakika uğraştım öldüremedim ve beni takip ettiğini düşünüyorum. <gülüyor> Sabah kalktım hala odadayız belanın oldu. ayağım çip bak ama ayağımı kurdular yatakta. benim dört arabada tek bir <gülüyor> sinek var yine seninki. Çıldırdı. <gülüyor> Aslında lavaboya girdiğim yine tek bir sinek var. <gülüyor> çok kurnaz bir sinek. Güdümlü bir sinek var. <gülüyor> Güdümlü bir sinek ve <gülüyor> sanırım havanın temizliğinden dolayı çok güçlü. çok teraktisine geldi. Yani. Bıramıyoruz. Enerjisi. Evet. Senin bu arada almış Karalisi bırakmıyor. Evet yani sıkıntılarda bakalım nereye kadar takip edecek. İnşallah karşıya geçemiyordur Pele. Karşıdaki daha çok yakıyor. <gülüyor> Orada bana çellemediler. Ya beni o kadar evet, yakıp ya. Orada hiçbir şey olmadı ama bu bozo da sineğini <gülüyor> bitirdi ya. <yani>. Özel tür. <gülüyor> bir bir tane tek. Yerlerde bir problemim yok. <gülüyor> Hepsi kardeşim. <gülüyor> Aa bir tane var ki. Şu. Yok bu benimki değil. Kanadından tanıyorum. Çünkü kanadını, <gülüyor> kanadını hafif bir kanadını hafif bir saat mat yalpararak uçuyor. <gülüyor> Siyohç. Bolcada. Bolcadasini. <gülüyor> Bolca'da <gülüyor> Bolca'da Sen neredeydin? Ne yedin? Şey yiyordum bir de kesin. <gülüyor> Gizli, gizli. İlkin, ilkin. İlkin lavabodaydı. Bak, bak, geliyor. Bak, geliyor. Enesel bak, uçuyor seninki. Arkanda. Sinek. Pardon isteyebileceğiz. Tamam. Yok çikolata falan da var Başka? Pardon. Neler var? Çilek çikolata olsun. var, çilek var. Hıh. Hamısı var. var. Bir şey daha <gülüyor> <Tattoo. gülüyor> Önce senin alıp yemen. Çok güzel. Ya birsa ben yerken sen bana ayar yelem. Ben çekiyorum. Bir, bir bu alçakça satılmaz. Dönün abi. Git, tekrar aksiyon. Ne yapıyorsun? Dondurma dediğimiz dondurma. Yani daha kötü burası. Daha iyi. <gülüyor> <gülüyor> Neydi buranın? Giler şeyse pastanesi. Gel oradayım. Bir çaplarını söyle bence. Hı? Yemini söyledim ha. Ben orada dondurma alıp uç kremine para verdim. Bu 20 liraya. çok ucuz. Evet, bence yani. daha lezzetli. Ben yani çok beğendim. Tabii bu dondurmayı Balık ekmeği üzerine yememiz Balık bir ekmek çok lezzetliydi Ama yediğim en iyi balık ekmekti o ya Allah mükemmel Müptela mıydı ya müptelada evet, Eğer yolunu söyleymişlerse mutlaka Müptelada ekmek arası hmm. yedi, Ayvalık tostu da yediler Evet ya yedi, balık ekmeğin üzerine şu Şu şu tayba Bir de ayvalık tostu gömdü Ne miyde bahsediyor Çok tatlı yaşıyor var Bence gopro alsana <Gülüyor>